Tesla yatırımcısı son zamanlarda yüzüyor ve değeri en yüksek noktadan 60'tan daha fazla gerilemiş durumda. Yılbaşından bu yana da %50'nin üzerinde kayıp var. Bu kayıpların içerisinde Nasdaq borsasının genel olarak gerilemesinin büyük etkisi var üzerinde biraz duracağız ama daha büyük neden aslında Tesla'nın gelecekteki büyümesiyle ilgili endişeler. Çünkü bir hisse senedinin değerini eninde sonunda karlılıktaki büyüme temsil eder ve son zamanlardaki gelişmeler Tesla'nın büyümesi konusunda bazı endişelere neden oldu. Fakat buna rağmen yılbaşından bu yana değerleri pek de düşmeyen BMW ve Mercedes ile karşılaştırdığımızda Tesla hala ikisinin toplamının 3 katı değerlemeye sahip. Nasıl oluyor bu? %60 değer kaybetmiş bir şirket, BMW ve Mercedes gibi süper başarılı iki şirketin değerinin toplumundan 3 kat değerli hala nasıl olabiliyor, nedir buraya etkileyen geleceklerden olacak? İşte bugün bütün bunları anlatıyor olacağım. Anlattıklarım bir yandan sizin için bir küçük finansal eğitim olacak. Çünkü insanlar maalesef Nasdaq'ta işlem gören hızlı büyüme teknoloji şirketlerinin değerlemesini yanlış yapıyorlar zaman zaman. Pek bildiğimiz alıştığımız değerleme modellere benzemiyor çünkü burada olan bitenler. Ve bir yandan da Tesla'nın bu hafta duyuracağını tahmin ettiğimiz Meksika Giga fabrikasının ne kadar önemli olduğunu ve Tesla'nın değerlemesine kadar önemli bir rol oynayacağını da anlamış olacağız. İlginizi çekeceğini tahmin ediyorum biraz eğitim. Biraz spekülasyon, biraz geleceğe bakalım. Ama anlattıklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Çünkü bir şirketin değerini sadece rasyonel konular belirlemez. Elon Musk'ın o gün attığı tweetler de kısa vadeli en azından değerlemeyi etkileyebilir. Asla bir yatırım tavsiyesi o yüzden vermiyorum. Sadece hesaplama mantığı nedir onu biraz anlamanıza yardımcı olmaya çalışacak. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle bir şirketin değerlemesi nasıl hesaplanır? O şirketin yaratacağı karla, önümüzdeki 15 yıl boyunca yaratacağı serbest nakit akışlarına bakarız. Bunları belli bir eskonto oranıyla geriye doğru çekeriz paranın zaman değeri malum ve bu işte bize kabaca değerlemeyi bildirir. Yılbaşından bu yana Nasdaq borsasında işlem gören teknoloji şirketlerinin mesela Dow Jones gibi veya S&P 500 gibi endekslerde işlem gören şirketlere göre daha fazla değer kaybetmelerinin temel sebebi bir bu şirketlerin büyümeleri konusundaki endişeler ve bu şirketlerin çok büyük bölümünün nakit akışı beklentileri ağırlıklı olarak gelecekle ilgili. Çünkü büyüyeceklerine inanıyoruz. Ve bir yandan da o paydadaki risk oranı da yükseldi. Niye? Çünkü Amerika faizleri artırıyor. E şöyle düşünün bir yatırımcı sıfır riskli bir şekilde Amerikan tahvilleri alıp %500'de 6 faiz elde edebilir neden gelsin Nazdaq gibi riskli kağıtlara yatırım yapsın? Umarım böylece bir temel mantığını mesela anlatmışımdır. Peki bu çerçevede baktığımızda Tesla'nın Mercedes ve BMW gibi iki büyük oyuncuya karşı neden hala dev bir değerleme farkı var? İşte onun detayı. Biraz farklı bir yerde yatıyor. Önce bu şirketlerin Cuma günü kapanışı itibariyle piyasa değerlerine bakalım. Piyasa değeri nasıl hesaplanıyor? Şirketin halka arz etmiş olduğu hissi senir sayısı çarpı son kapanış fiyatı. Böyle baktığımızda Tesla'nın değerinin 474 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Bu bir ara 1 trilyon doların üzerinde bir değerde Yani çok ciddi bir gerileme var burada. BMW'nun değeri 56 milyar dolar civarında. Mercedes'in değeri de 70 milyar dolar civarında. İkisini topladığımızda 126 milyar dolar eder. Yani Tesla'nın toplam değerinin 3'te 1'i seviyesindeler ikisinin toplamı akıl almaz bir şey. Ve baktığımızda buna çok başarılı şirketler, Tesla'dan daha fazla araç üretiyorlar, toplam karlılıkları Tesla'dan daha fazla, ürettikleri nakit akışı Tesla'dan daha fazla. E markalar çok kuvvetli markalar. Hani bugün yarın ortadan kalkacak markalar değil bunlar. Peki neden piyasa bunları iyi değerlemiyor? Üstelik son bir yılda BMW Mercedes'in değer kaybı sıfıra yakın. Yani Tesla %60'ın üzerine değer kaybederken BMW ve Mercedes değerde kaybetmediler. Çünkü biraz önce anlattığım rasyonelde bu şirketlerin nakit akış kapasitesi zaten belli. O yüzden piyasa fazla da ürkmedi. Peki nasıl oluyor da Tesla'nın değeri hala 3 kat daha fazla? Excel yatırımcıların bakmayı çok sevdiği bir oran fiyat kazanç oranıdır. Yani şirketin hisse senedi fiyatı kaç para? Son raporda şirketin hisse başı karlı ne oldu? Böyle baktığımızda Tesla fiyat kazanç oranın 36.37 BMW'nin 4.05, Mercedes'in ise 4.38 olduğunu görüyoruz. Yani yatırımcı Tesla'yı aşırı değerlendiriyor. Kazancıyla orantılayacak olursak BMW veya Mercedes gibi firmalara göre 7-8, 10 kata yakın daha fazla değerlendiriyor. İnsanlar Tesla'nın fiyat kazanç oranında bu daha yüksek değeri uygun görüyorlar. Çünkü şirketin ileride yaratacağı kazançların BMW ve Mercedes'ten daha fazla olacağını düşünüyorlar. Peki bu? Bu neye göre hesaplanıyor? Yıllık ortalama hisse başı kar büyüme beklentisi diye bir rasyo var hesaplanan. Bu rasyo aslında analistlerin ortak görüşü. Wall Street'te çok sayıda analist var. Bütün şirketlere bakıyorlar ve bu şirketlerin büyümelerini değerlendiriyorlar. Desteye bakıldığında önümüzdeki 3 ile 5 yıl arasında ortalamada hisse başı karlılığı %28.77 büyüceyi düşünülüyor. Mercedes'te bu oran %1.59. BMW'da sıkı durun. Eksi 4.9. Tabii ki buralarda hatalar olabilir. Sonuçta bunlar analist yorumları. ve Analistler yeni gelen veriler çerçevesinde sık sık rakamları güncelliyorlar ve bunlardan bir konsensus yani bir mutabakat ortak rakam çıkıyor. Böyle bakıldığında Tesla'daki de aslında bir gerileme var son birkaç ayda. Neden? Çünkü analistler Tesla'da olan bitene bakıyorlar. Elon Musk'ın tavrına bakıyorlar. Tesla markası galiba küçülecek diyorlar. Niye? Çünkü Twitter'da Tesla'nın asıl müşteri kitlesiyle Elon Musk kavga ediyor. Bunların şirketi olumsuz etkileyeceği düşünüyor. Bir de şirket belli bir büyüklüğe geldi. Belli bir büyüklüğe geldikten sonra %40, %50'lik büyümeyle tutulmak da artık biraz zordur. Bütün bunlara bakılıyor ve Tesla'da talep daralması olabilir deniyor. BMW ile ilgili hisse başı karlılıkta bir büyüme beklemiyorlar. Bu nedeni bilmiyorum. Ben bir BMW analisti değilim ama BMW'nin iş modeline baktığı analistler bu şirketin büyümeceğini düşünüyorlar. Mercedes'de ise küçük de olsa bir büyüme bekleniyor. Peki buraya kadar iyi geldik. O zaman bizim yeni bir rasyoya ihtiyacımız var. Bu yeni rasyoya da fiyat kazanç büyümesi rasyosu diyoruz. Yani sadece fiyat kazanç yerine işte bu şirket şu andaki ne, bu yılki and oldu. Bunları buna bölge yerine Şikago'ya yönelik kazançtaki büyüme beklentileri nedir? Onu da hesaba katalım. Böyle hesap yaptığımızda Tesla'nın fiyat kazanç büyümesi rasyosunun 1.26 Mercedes'in ise 2.75 olduğunu görüyoruz. Yani Mercedes aslında böyle baktığımızda aşırı değerli. Şimdi fiyat kazanç olarak baktığımızda Mercedes 4.38, Tesla 36.37 idi. Tesla aşırı değerli. Ama ilerideki büyümeye baktığımızda Tesla'nın değeri 1.26, Mercedes'in değeri ise 2.75. Maalesef BMW için bunu hesaplayamıyoruz. Çünkü hatırlayın ne demiştim? Yıllık ortalama kar artış beklentisi eksi %4.9, eksi olduğu için ileriye yönelik bu hesaplanamıyor. İşte farkında olduğu yer aslında burası. Peki bu neden önemli? Çünkü bir hisse senede aldığımızda bir o şirketin bugünkü durumuna bakıyoruz bir de geleceğine bakmaya çalışıyoruz. Ve yatırımcılar Tesla'nın gelecekteki büyüme hızının hisse başı karlıktan bahsediyorum burada Mercedes'in çok üstünde olacağına inanıyorlar. Bundan dolayı da şirketin değerlemesi şu anda aslında bu çerçeveden bakınca ucuz buna karşın sadece bugünkü fiyat kazanç oyununa bakarsak da oldukça yüksek. İşte zaten yatırımcılar da bu konuda kavga ediyorlar. Bizim gibi büyümeye inanan yatırımcılar yatırımcılar ki buna zaten büyüme yatırımcılığı denir. Bu şirketin ilerideki büyüme oranlarının gücüne inanıyoruz. Bundan dolayı şirketin şu anda ucuz olduğunu düşünüyoruz. Bugüne bakanlar ise şirket aşırı pahalı diyorlar. Ve bu aralar onlar kazanıyor. Neden? Çünkü resesyondan dolayı zaten gelecekle ilgili büyüme beklentilerinde bütün şirketler için kırılma var. Öyle ya faizen yükseldiği bir ortamda insanlar gidip otomobil alır mı hakikaten? Ve bir yandan da Tesla üzerine baktığımızda Elon Musk'ın bu Twitter meselesi bizi çok yoruyor. Niye? Çünkü bir kere Twitter'i finanse etmek için hisse seni satıyor. Twitter karı getir çemezse ileride daha da fazla hisse senedi satar. Bundan dolayı Tesla'nın işleri çok iyi gidiyor olsa bile piyasaya aşırı miktarda hisse senedi giriyor. İkinci mesele de ile ilgili tabii. Twitter acaba Tesla'nın marka değerini bozuyor mu? Acaba inanmaz Twitterle aşırı ilgilenip Tesla vakit ayırmazsa Tesla'nın büyümesi yavaşlar mı? Bunlar da diğer endişeler. Ve bu ikisini de biraz önce bahsettiğim piyasaların genel gidişatıyla eklediğimiz zaman Tesla'nın değer kaybı biraz aslında doğal gibi gözüküyor. Buraya kadar anlattıklarımı dikkatle dinlemişseniz Tesla'nın değerlemesine şirketin büyümesinin ne kadar kritik önemli olduğunu anlamışsınızdır. Meksika fabrikası bu yönden neyi temsil ediyor? Tesla'nın şu an otomobil ürettiği 4 fabrikası var. Bunlardan Çin'deki fabrika tam kapasiteye ulaşmış durumda. İlk fabrikası olan California, Fremont tam kapasiteye yakın. Almanya ve Texas'taki fabrikaları ise yavaş yavaş tam kapasiteye ulaşıyorlar. Ama bütün bunlar tam kapasite çalışsa bile 4 bin 200 bin adet üretime geliyorlar. Şimdi bu iyi yani bugünün neredeyse 4 katı ama Tesla'nın uzun vadedeki büyümesi için yetmez. İşte bundan dolayı da Tesla'nın yeni fabrikaları ihtiyacı var. Çünkü Tesla'nın değerleme modellerinde 2030'a gelindiğinde 20 milyon civarında araç satacağı hesaplanıyor. Bu tabii yeni gelir kaynakları göz ardı edilerek yapılan bir hesaplama. Çünkü otonom taksi filoları, otonom yazılımın başka şirketlere satılması, enerji, batarya işinin büyümesi gibi yeni değerleme modelleri eklenebilir. Ama onları bir kenara koyacak olursak bugünkü iş yapma şeklinde Tesla'nın 20 milyon araca ulaşması bekleniyor. 20 milyon araç dünyadaki toplam otomobil pazarının dörtte birine denk gelir. Talep görür mü görmez mi ayrı bir konu ama öncelikle oraya ulaşacak üretim kapasitesine ihtiyaç var. Tabi şu anda henüz basında dedikodular dönüyor ama bir iki hafta içerisinde Meksika Giga fabrikanın duyurusunun yapılacağı düşünülüyor. Bu duyuru neden çok kritik? Çünkü Tesla bu sayede üretim kapasitesini bir %20 civarında daha arttırmış olacak. Tabi fabrikanın kapasite planlamaları vesaire bilmiyoruz. Ama daha önemlisi Tesla'nın bu fabrikada şu anda üretmediği modelleri üretebileceğini düşünüyoruz. Bu model hangisi? Tesla'nın ucuz aracı. Yani 25 bin dolar civarında satılacak ki dünyadaki esas büyük otomobil pazarının olduğu yer burası Tesla'larda biraz pahalı kalıyorlar ve belki de otonom sürüşle birleşip otonom taksi filosuna da hizmet verecek olan yeni bir model, yeni bir araç. Böyle bir aracı eğer karlı şekilde test etme becerirse bir anda o demiki rasyolarda tekrar belki %28'lerden %35, %40'lık yıllık büyüme beklentine doğru geri dönüyor olabiliriz. Böyle günlerde işte yatırımcılara bir tane tavsiyem var benim. Yatırım tavsiyem yok, yatırımcılara bir zihinsel model tavsiyem var. Bütün bu gürültü patatının içerisinde, işte ben de zaman zaman etkileniyorum bunların açıkçası, Uzun vadeli yatırım portföyünüze baktığınızda biraz daha rakamlara bakmanızda fayda var. Eğer bir büyüme hissesine yatırım yapmışsanız da bugünkü fiyat kazanç oranı gürültülerine falan fazla kapılmayıp uzun vadede şirketin büyümesi devam edecek ve Bunun ilgili konulara odaklanmak önemli. Tabi bu büyümenin karlı olması önemli olduğundan verimli iyi mi neler yapıyor bunlar çok önemli. Bu nedenle eğer bir Nasdaq hissesine yatırım yapıyorsanız mutlaka şirketin teknolojisini, büyümesini, karlılığını yakından izliyor olmanız gerekiyor. Umarım yararlı olmuştur. Her zamanki gibi bir like süper olur. Videoyu sevmişseniz ama daha önemlisi sorularınızı, yorumlarınızı aşağıya paylaşın. Mümkün olduğunca çok cevap vermeye çalışıyorum hepsine. Önümüzdeki günlerde de bu tip biraz daha finansal eğitim ağırlıklı, özellikle de Nasdaq borsasında yüksek büyüme şirketlerine yatırım konusunda daha eğitim odaklı videolar yapmaya niyetliyim. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.